Herhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar Ekim 2019 astroloji gündemi siz sevgili Başak burçlarını ne yönde etkileyecek bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi e, oldukça sakin geçen bir e, Ağustos ayından sonra Eylül ayı sizin için oldukça aktif geçti diyebilirim. Çünkü gezegenlerin burcunuzda kümelenmesi ve sterlium oluşturmasıyla beraber hayatınızda birçok alanda yeni başlangıçlar ve yeni farkındalıklar yaşamak durumunda kaldınız sevgili başaklar. Dolayısıyla Eylül ayı sizin için oldukça hızlı bir ayda desek herhalde çok daha yalan söylemiş olmayız diye düşünüyorum. Bu ayda Eylül ayının o hengameli ve karışık gündeminden biraz uzaklaşacağımız ve e, taşların biraz daha yerine oturacağı bir ay diyebilirim. Dolayısıyla e, özellikle e, Plüto'nun ileri harekete başlamasıyla ile beraber artık haritalarımızdan 2019 yılının başından beri yaşamış olduğumuz deneyimler biraz daha sakinleşiyor ve ne istediğimizi daha net bir şekilde anlıyoruz ve o yöne doğru e, kararlar evresine doğru gidiyoruz diyebilirim. Şimdi Ekim ayının gündemine bakacak olursak 3 Ekim'de Plüto'nun e, Oğlak burcunda düz harekete başladığını düz seyrine başladığını görüyoruz. Biliyorsunuz e, bahar aylarından itibaren Satürn ve Plüto'nun retrosuyla aslında yaz ayları oldukça karışık geçti. Karmik etkiler oldukça yoğundu. E, bununla beraber Haritalarımızda Oğlak Burcu'nun temsil etmiş olduğu evlerde Güney ve Kuzey Ay düğümünün etkileşimleriyle de beraber kontrol dışı alanlar ve kontrol dışı konular deneyimledik. Özellikle Oğlak Burcu'nda ve Öncü burçlarda gezegen dizilimi fazla olan arkadaşlar. Şimdi Plüton'un da ileri harekete başlaması ve Eylül ayında da Satürn'ün ileri harekete başlamasıyla beraber 5. evinizde işler biraz daha rayına giriyor diyebilirim sevgili başaklar. Eğer çocuk sahibi bir başak burcuysanız çocuklarınızla ilgili gündemlerin biraz daha netleşeceği veya çocuk sahibi olmakla ilgili yeni kararlar alabileceğiniz. Bunun yanı sıra e, hayattan daha çok keyif almaya başladığınız, hayattan, ne sizi, hayattan nasıl keyif alırsınız ve hayat sizi nasıl mutlu eder. Bunun üzerine artık daha e, net bakış açıları e, edinebileceğiniz bir süreç başlayacak Ekim ayı itibariyle. Uzun süredir bahar aylarından beridir keyifsiz hissedebilirsiniz. Hiçbir şeyden tat alamayabilirsiniz. Hayat enerjiniz bitmiş hissedebilirsiniz. Artık bu süreç sonlanacak. Ekim başı itibariyle biraz daha toparlanacaksınız ve ne istediğinizi, nerede durmak istediğinizi ve nasıl bir hayat tarzı benimsediğinizi görmeye başlayacaksınız. Yine aynı günü çekim günü Merkür'ün Akrep Burcu transitine başladığını görüyoruz. Merkür Akrep Burcu transitiyle beraber ikinci evlerdeki gündeminiz yani parasal konularla ilgili gündeminiz artık daha çok iletişim ve yakın çevre gündeminize dönüyor. Burada e, kardeşleriniz, kuzenleriniz yakın çevrenizle bol kontak içerisinde olabilirsiniz. Onlarla vakit geçirebilirsiniz. Bunun yanı sıra araba alımı, satımı, kısa seyahatlerle ilgili gündemleriniz olabilir. Veyahut e, yeni bir eğitime başlayabilirsiniz kendinizi geliştirmek adına. Bu tarz gündemler e, Merkür'ün akrep burcu transiti boyunca e, mevcuttur. Mars'ın da e, terazi burcu tera, e, transitine başladığını görüyoruz 4 Ekim'de. Bu da... E, Parasal konulardaki motivasyonunuzu ve aktüvasyonunuzu arttıracaktır. Yani daha çok para kazanmak için efor sarf edeceğiniz... Daha çok kaynaklarımı çoğaltmak için neler yapabilirim e, güdüsüyle dolacağınız bir süreci gösterir Mars terazi süreci. Tabii burada özellikle iş birliktelikleri ve ortaklıklarla edinilen mallara yönelebilirsiniz. Çünkü terazi burcunda Mars biraz bu şekilde çalışır ancak kaynaklarınızı arttırmak için gerekli cesaret gerekli adım e, atma konusunda oldukça motivasyonunuz yüksek olacak e, sevgili başaklar. 7 Ekim günü Ekim ayının en zorlu günlerinden birisi. Çünkü hem Merkür'ün Uranüsü hem de Güneş'in Satürn'e sert açıları var. Burada özellikle yaşayacağınız daralmışlık hissi sizi biraz keyifsiz hissedebilir ve özgüvenle ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Özellikle 2019 yılının başından beri yaşamış olduğunuz sıkıntıların bir tekrarı niteliğinde sıkıntılar gerçekleşebilir. Ve bunun yanı sıra yakın çevrenize kendinizi ifade ederken nasıl diyeyim? Farklı ve sıra dışı bir üslup kullandığınız takdirde... E çok hoş karşılanmayabilirsiniz. kendinizi anlatmakta güçlük çekebilirsiniz ve iletişim problemleri yaşayabileceğiniz ve oldukça keyifsiz hissedeceğiniz bir gün olma ihtimali yüksek olan 7 Ekim gününde biraz daha pasif halde kalmak faydanıza olacaktır. 8 Ekim günü ise Venüsün Akrep Burcu transiti başlıyor. Gezegenler Terazi Burcu ve Akrep Burcu üzerinde dizilme başlıyor diyebilirim Eylül ayında. Sizde bulunan gezegenler artık biraz daha Akrep Burcu temalarını, 3. ev ile ilgili temaları ...hayatınıza getiriyor. Ve Venüs'ün Akrep Burcu'na geçmesiyle beraber... ...özellikle kız kardeşleriniz, kız arkadaşlarınız... ...sürekli görüştüğünüz, kardeş gibi gördüğünüz kişilerle ilgili... ...olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. Ve bunlar sizin hayatınıza da nüksedebilir. Bunun yanı sıra kısa seyahat imkanları yakalayabileceğiniz gibi... Ee, Sözleşmeler, anlaşmalar, eğitimler, yeni iş anlaşmaları yani imza ve iletişim içeren her konuda destek ve şanslı etkileri açık olacaksınız sevgili başaklar. Venus Akrep transiti boyunca özellikle kısa seyahatlerden verim alabilirsiniz. Oldukça keyifli seyahatler gerçekleştirebilir veya araba satın alabilirsiniz eğer böyle bir gündeminiz varsa. 12 Ekim günü ise Mars'ın Uranüsle ile bir açısı meydana gelecek. Bu da aslında şöyle söyleyeyim. Beklenmedik bir takım durumlar parasal konularla ilgili beklenmedik bir takım durumlar ortaya çıkarabilir. Bunlar destekleyici açılar olabilir. Yani beklenmedik yerlerden gelen gelirler ve iş teklifleri aslında her ne kadar hazır olmasanız da sizi mutlu edecek ve biraz daha motivasyonunuzu yükseltecek gelişmeler olabilir. 13 Ekim günü ise iki etkili bir gün. Venüsün oranüsle ve güneşin Jüpiterle iyi ve sert açılar Var. Burada dediğim gibi özellikle sabah saatlerinde biraz zorlayıcı etkiler olsa da dolunaya doğru yaklaşırken Güneş'e Jüpiter'le yapmış olduğu iyicil açılar özellikle parasal konularda sizi destekliyor olacak sevgili Başaklar ve bereketi hayatınıza çekebileceksiniz. Harcamalarınız artsa da gelirlerinizin de artacağı bir ay diyebilirim. 14 Ekim günü ise Koç burcunda bir dolunay bizleri karşılıyor. Bu dolunay 20 derece Koç burcunda meydana gelecek sizin 8. evinizde. Dolayısıyla önemli bir borcunuzu sonlandırabilirsiniz. Bunun yanı sıra sorumluluklarınızla alakalı konulardan e, farkındalığınız artabilir. Eşin maddi durumuyla ilgili bir son. 16, 17, 18, 19 ve 20 Ekim günleri Ekim ayının en şanslı günlerinden diyebilirim. Özellikle Akrep Burcu'nda bulunan Merkür ve Venüs'ün, e, Balık Burcu'nda bulunan Neptün ve Oğlak Burcu'nda bulunan Plüto ve Satürn'e iyicil açıları dikkat çekiyor. Bunlar sizin e, 3. ve 5. evinizi etkileyecek ve bunun yanı sıra 7. evinizi etkileyecek. Dolayısıyla 16 Ekim'den itibaren özellikle evli ve uzun sürede bir ilişkisi olan Başak Burcuysanız, e, ilişkilerinizde iletişim imkanları yakalayabileceğiniz ve karşınızdaki insana kendinizi daha doğru bir şekilde ifade edebileceğiniz fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bunun yanı sıra e, evlilik hazırlığında olan bir Başak Burcuysanız da 16 Ekim günü e, oldukça uygun tarihlerden diyebilirim. 16 Ekim'den 20 Ekim'e kadar süreçlerde özellikle nikah e, ve Evlilik ve düğün için oldukça uygun ve güzel e, tarihler. Burada e, bilhassa İkili ilişkilerde ne istediğinizi anlatmak, karşınızdaki insanla doğru bir düzlemde konuşabilmek için oldukça uygun süreçler. Bunun yanı sıra ortaklaşa, iş yapan bir Başak Burcuysanız da bu süreçten faydalanabilirsiniz. Sevgili Başaklar, dediğim gibi 16 Ekim'den 20 Ekim'e kadarki süreç, bu 5 günlük süreç oldukça şanslı, oldukça fırsatlı gözükmekte. 21 Ekim günü Mars'ın kuzey ay düğümüyle ve aynı zamanda güney ay düğümüyle sert bir açısı var. Bugün özellikle Venüs'ün Neptün'le iyi bir açısı meydana gelse de 2019 yılının başından beri zorlanmış olduğunuz konularla ilgili yeni bir sınava tabi tutulabilirsiniz. Bu birkaç gün boyunca çünkü biliyorsunuz kuzey ve güney ay düğümleri kadersel noktaları temsil eder ve aslında bize bir takım mesajları vardır bu noktaların. Mars'ın kuzey ay düğümüyle gerçekleştireceği bu açı Özellikle parasal konular ve eskiden daha sahip olduğunuz öz değer ve öz saygı kavramları ile ilgili sizi biraz zorlayabilir ve sersebilir. Burada her ne kadar zorlansanız da sürecin ve açıların size anlatmak istediğini, vermek istediği mesajı almaya çalışırsanız daha faydalı olacaktır. Özellikle ay başından beri Mars'ın ikinci yenize geçmesiyle parasal konulardan bir motivasyon sergilerken bunun yanı sıra aslında temelindeki sorunun özelliği, özgüven ve öz değerle ilgili olduğunu fark edebilirsiniz bu